Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda ekranda görmüş olduğunuz Huawei P40 Lite A'yı kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi biz daha önce YouTube kanalımızda Huawei P40 Lite'in incelemesini yapmıştık. P40 ailesinin giriş seviyesi modeliydi bu ürün. Huawei enteresan bir şekilde bir de bu ürünün Light A isimli İkinci bir versiyonu daha çıkardı. Bunun donanımı biraz daha düşük. Belli farklılıkları var. İşlemci tarafında farklılık var. Kamera tarafında belli farklılıkları var. İşte ekran tarafında ufak tefek olmakla beraber farklılıkları var. Fiyatı da biraz daha makul gibi. Enteresan bir ürün. Şimdi ben de sizinle birlikte kutulu bir ürün gönderiliği için ve sıfır bir ürün gönderiliği için şurada görüyorsunuz. Şu anda beraber kutusundan çıkartacağız. Şöyle bir açalım. Bakalım kutumuzun. Ayağım secure diyor. ve Yani ben güvenliyim diyor. Şöyle Apple tarzı bir açalım bakalım. Hop. diye iPhone SE tadında bir çıkartalım. Evet şöyle bir ürün poşetimizi kenara kaldıralım. Ooo arkası güzelmiş yalnız. Gördünüz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle yanar döner yeşilden maviye kayan bir rengimiz söz konusu. Şu şey de çıkartalım. Bu tarzımızı bir bozmasın bu bizim. Şunları şuraya koyalım. Bir kez daha göstermiş olayım. Yeşilden maviye kayan güzel bir renk akışımız var burada bizim. Aurora Blue diye geçiyor bu renk. Kutuya baktım şimdi. Yani Aurora mavisi gibi bir şey var. Böyle köşeli birazcık da kenarları bu arada. Şu anda hissedebiliyor musunuz bilmiyorum. Delik şeklinde bir kameramız var. Sol üst köşede konumlandırılmış açma kapama tuşlarımız ve kulaklık sesini arttırma azaltma ses atma tuşları. ve Bu yeşilden maviye olan çizgi Tasarım rengi yine yan yüzde de devam ediyor. Üst yan yüz tamamen yeşil. Yine iki yan yüzde de böyle. Sim kartı da yine bu alt kısmı, yan kısmına konumlandırılmış. Alta bakalım. Burada Type-C bağlantımız var. Gördüğüm kadarıyla. Yanlış görmüyorsam eğer Type-C'ye de benziyor ama Micro USB'ye de benziyor. Micro USB pardon yanlış söylemişim. Micro USB bağlantımız var. Şöyle göstermiş olayım. Kulaklık çıkışımız var. Kulaklık çıkışını ben seviyorum. 3.5 mm bu güzeldir. Açalım bakalım. Cihaz açılırken biz bir taraftan da kutu içeriğine devam edelim. Şuraya bakalım ne var. Sim iğnemiz var. Kullanma kılavuzu, garanti kağıdı vesairesi var. Bu arada kutudan da şey çıkmıyor. Ee, kılıf vesaire yok. Şöyle bir adaptörümüz var. Birazcık isterseniz teknik özelliklerden bahsedeyim. USB kablomuz var. Evet söylediğim gibi Micro USB kablosu Type-C değil. Bakalım. Kulaklık yok. Burada yok. Bize gönderilen ürün mi yok? Gerçekte olmayacak mı? Açıkçası bilmiyorum. Bunları yerine koyalım. Testte bunları zaten değerlendireceğiz. Ben birazcık cihazın özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. 6.39 inçlik bir ekranımız var. Ekran çözünürlüğü bir parça düşük arkadaşlar. 720x1560 piksel IPS teknolojisine sahip bir ekran var karşımızda. Ayarlarımızı yapıyoruz şu anda. Türkçe rengi, Türkçe dilimizi bulduk. Başlayalım. Sonraki. Sonraki. Tamam. Diyoruz. Sim kartı atla diyoruz. Wi-Fi'ye bağlanma diyoruz. Tamam. Hayır teşekkürler diyoruz. Daha sonra diyoruz. Söylediği şeylere. Manuel güncellediyoruz. Sonraki. Evet telefonumuz açıldı. LCD bir ekran teknolojimiz var. Dedik IPS LCD 4 GB RAM'miz. 64 GB depolamamız. Kirin 710F işlemcimiz var. İşlemci tarafında bir kere farklılıklar onu söyleyeyim. Normal Lite modeline göre. Mali-G51 GPU'muz var. GPU farkı da var. 48 megapiksel 8 ve 2 olmak üzere. Diğer 8 megapiksel olan ultra geniş açı. 2 megapiksel de alan derinliği olmak üzere. Üçlü bir kameramız var. Şöyle göstermiş olayım. 1, 2, 3 kamera. Parmak izi okuyucuyu görüyorsunuz. Arka yüzde. Ön taraftaki kameramız ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Delik şeklinde olduğunu söylemiştik. Hemen sol üst köşede yer alıyor bu kameramız. Full HD video kayıt yapabiliyor. 4000 mAh pilimiz var. Android 9 işletim sistemiyle geliyor. Bu cep telefonu 176 gram ağırlığı var ve micro USB bağlantısını kullandığını da söylemiştik. 2700 TL'de bir fiyatı var arkadaşlar. Bu ilginç cep telefonunun Çerçeve genişlikleri fena değil yani birazcık üst tarafta da aşağıda birazcık fazla olduğunu görüyorum. Şu anda siz de görebilirsiniz. alt kısmı göstereyim. Bu da üst kısmı göstermiş olayım. Şu tarafını görüyorsunuz. Bir parça fazla gibi ama çok da kötü değil. Onu söylemiş olayım. Ben tasarımını beğendim. Şu avro mavisi dediğimiz yeşilden maviye geçen seviyorum ben bu tarz renkleri. Güzel olmuş. Yan yüzde de olması güzel olmuş. Genelde yan yüzlerde böyle olmuyor. Bu sefer güzel bir iş çıkarmış Huawei. Onu söyleyelim. Kamera tarafına bakalım. Yani biliyorsunuz klasik işte Huawei ama bu arada bu arada söylemeyi unuttum bir konu var arkadaşlar. Bu üründe yine Huawei'nin son delme çıkardığı diğer P40 modellerinde olduğu gibi Google servisleri bulunmuyor ne yazık ki arkadaşlar. Yani Huawei app var onu kullanıyoruz ama Google ile ilgili bir işiniz varsa Google servislerini kullanmak istiyorsanız bu üründe ne yazık ki Google servisleri bulunmadığını belirtmiş olalım. Kamerasına bakalım. Bu arada Google servislerinden neyi kastediyorum? Gmail, YouTube besaire var. Yok yok onlar yani öyle söyleyeyim. Etkinleştir diyelim. izin veriyorum diyelim. Ve kameramızı açtık. İşte burada geniş açımız var. Standart işte Huawei kamerası. Yapay zeka desteği var. Ön kameramıza geçelim. Tamam. Şu anda beni görüyorsunuz. Çekimleri de Huawei Mate 30 Pro ile yapıyoruz bu arada. Fotoğraflarımız burada, video modumuz burada, diğer ayarlarımız da, diğer çekim ayarlarımız da burada görünüyor. Aslında klasik bir Huawei cep telefonu olmuş. Dediğim gibi 2700 TL civarında bir fiyatı var arkadaşlar. Detaylı bir incelemede gelecek. Huawei P40 lite -A ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. Şu özelliği var mı, bu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, bunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa mutlaka ve mutlaka yazmayı unutmayın bize. Hepsini değerlendiriyoruz. Büyük bir çoğunluğuna videonun altında cevap veriyoruz. Veremediklerimizi veya test etmemiz gereken taraflarını ise inceleme videosunda sizlere anlatıyoruz arkadaşlar. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.